Çeşme turumuzdan sonra, şimdi de çeşmedeki kaleye geldik. Burada çeşitli sergi salonları var. İşte bir Osmanlı-Rus savaşının sergilendiği, yani o zaman kullanılan işte toplu tüfekleri bir şeylerin sergilendiği yer var. Burası da böyle küller var. Bunlar da eski dönemlerde zeytinyağı ya da şarap saklıyorlarmış. Evet, tam Evet, şurada mesela Şöyle toplarda kullanılan... Top. <gülüyor> Toplar. Toplar <gülüyor> bile. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gülüyor> Baştan yapılmış. Evet. Salonlar var. Bu şekilde başka bir salona geçiyoruz. Güzel sergi salonları var ama biz biraz geç gelmişiz. Çok vaktimiz yok. Biraz hızlı dolaşacağız. Üstlere doğru çıkıyoruz. Bizans döneminden kalan işte anforaları ya da heykelleri sergili, sergiledikleri salonlar var güzel düzenlenmiş görünüyor ama biraz vakit ayırmak gerekiyor gibi Biz de gezebildiğimiz kadar gezeceğiz çok güzel evet sanki yeni yapılmış gibi karanışlardan bu kadar büyük görünmüyordu aslında yarım saatte bitiririz diyorduk ama salonda çok fazla değişik bölümler var Kalenin güzel bir tarafı da gezi parkuru gibi, e, parkur yapılmış. Kenarlarında korkuluklar var, demir. Burayı e, bitirdiğimizde bitirebilirsek yarım saat içinde. Çok Kaleyi gezmiş olacağız. Ama tabii çok fazla sergi salonu vesaire yoktur. Giriş katında olması lazım. E, sadece mağazayı seyretmek için yapılmış yerler. Saat beşte yok. ziyarete kapanıyor. Biz biraz vaktin farkında olmamışız. Geç geldik. O yüzden çok büyük, erken gelin. Yani çok erken gelmek için de hava sıcak. Biraz akşam olsun dedik ama tabii kapanacakmış. Yapacak bir şey yok. Giriş 18 lira mı gelip gezeceğiz. Giriş 18 lira evet. Amrisa varsa yine ücretsiz bir şekilde buraya da girebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi hızlıca timelapse şeklinde gezerim. <gülüyor> Kalenin manzarası gerçekten harika. Ayrıca çok temiz ve çok bakımlı bir kale. Ama oldukça Gördünüz. yorucu. Evet Her çıkmak yormuş olsa da bu manzaraya değer. Kesinlikle. Çok güzel. Hasar. <gülüyor> Bir çekiliyor. Bir yapmak zorundasınız. Kaleyi gezdik. Çok güzel restoran edilmiş. Tertemiz, yeni yapılmış gibi ama açıkçası çok açıklama bulamadık. Yani bu kale ile ilgili kim ne hikayeler vardır. Sadece Burçların isimleri yazıyor. Çakabey, Bey Burcu. Evet, kontrolların yani, Evet. var. Kim bilir, neler yaşandı bu Kale ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadık açıkçası orada. Sergilerde de çok açıklama yok. Ayrıca da manzarası Sadece için manzara giriyor. olmuyor. Evet. Örneğin burası Osmanlı Rus Deniz Savaşı salonu. Sadece 1828 yılında Osmanlı'nın Rusya'ya savaş ilan ettiğini yazıyor. Yakalık içerisinde neler var. Interestin kolin savaş. Burada biraz açıklamalar var gibi. Evet kumtular gelmiş. Tabi buraya gelmişler. Tabancamız da kirabayı Zamanın mermileri. Umur Bey Şöyle mezar başlıkları. Ay neler için? Hı hı. Meryem Ali, İsa. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de izleri bulunan bu kale aslında ilk zamanlarda denize sıfırmış. Ama zamanla deniz doldurulduğu için şu an önünde bir yol var. E ayrıca bu kale Osmanlı Rus savaşına ev sahipliği yapmış. Şu an gördüğünüz bu topsa Osmanlı Rus savaşı sırasında batan bir Rus gemisinden çıkartılmış. Evet, çeşmeye gelmişken kaleyi gezmeden olmazdı. Kaleyi gezsinler. Tüfük. Askeri ikiler olarak. <gülüyor> güzel, fena değil. Yani en azından Uğur'un dediği gibi manzarası için bile girdik. Evet, kesinlikle. Sergi var. salonları da idare eder, fena <gülüyor> değil. Gelebilir ya. Yani. Güzel bir müze varsa. yine Osmanlı salonu. Evet.